E, futbol topu gibi olan bir lahana. Ama benim size genelde tavsiye ettiğim açık alan tarımında yetişen lahanalar. şey olabilir mi hocam evet, sizin? Evet, evet, evet. Açık alan tarımında böyle onun en dış yapraklarını pazarcılar hep atıyor. Esas onları isteyin. En kıymetlisi onlar. Yapım ekibimizde Emin Bey'e öyle söyledim. Sık, aman dedim e, lahana bulurken dışındaki yeşil yapraklılardan bu. Ha, taşıyor böyle onlar biraz. Açılıyor da tabi. Şimdi ama bak insan yanlıştan doğruyu bulur. Efendim bununla turşu yaparsınız. Bak. Dünyada hiçbir bitkide B12 vitamini yoktur. Ama lahana ile B12 vitamini elde edebilirsiniz. Bir programda anlatırım. Bunun nasıl olduğunu. Efendim bir türlü B12'si yükselmiyor. İşte bunun sıvı halde de alıyor işte şu bu. Ama ben size göstereceğim. Lahanayı bir gün Serpil kızımız burada yapacak. Bak o B12 düşük olan B12'in vurulduğun için? halde iğnenin nasıl yükseliyor. Evelallah. Evelallah.